Ve Mersin'den kategorimizin son yarışmacısı geliyor Hüseyin Oçak. Mehmet Toprakoğlu adlı şiiri okuyacak Fikret Tunç'un eseri. Alkışlarınız Hüseyin Oçak için gelsin. yokluktu. Yoksulluktu Anadolu. Bozkırın orta yerinde bir çocuk doğdu. Adı Mehmet oldu. O şehit oğluydu. Daha doğmadan yetim oldu. Anası kaptı Mehmedi, koştu, tarlada ırgat oldu. Eski bir organa sardı Mehmedi, toprağa koydu. Gün oldu Meme emdi, karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu, aç kaldı, susuz kaldı. Gün oldu, toprak onun yatağı oldu. Mehmet, toprağın üstünde kırk günlük bebek oldu. Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu ellerini, güneş kararttı tenini. Mehmet'in aklı erer oldu. Babasını sordu. Dedi anası, senin baban Senin baban şehit oldu Gövdesini toprak yaptı Vatana kattı Senin baban toprak oldu Mehmet'in aklı ermedi Babası nasıl toprak olurdu Gün geldi Zaman geçti Düşman Çanakkale'ye geldi Toprak Dedi Mehmet'in yaşı 17 Mehmet Toprak benim babam dedi, vermem dedi. Mehmet, Mehmetçik oldu. Anası onu son kez doyurdu, koştu. Çanakkale'ye Mustafa Kemal'in askeri oldu. Gün oldu karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu aç kaldı, susuz kaldı. Gün oldu toprak onun yatağı oldu. Mehmet... Toprağın üstünde 40 günlük asker oldu Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu ellerini, güneş kararttı tenini Hatırladı, babasının gövdesini toprak yaptığını Anladı, babası nasıl toprak oldu? Mehmet, Mehmetçik oldu, çelik oldu, duvar oldu, Çanakkale geçilmez oldu Ateş kustu düşman Mermi kustu Bomba kustu Durdu Mehmet Çöktü dizlerinin üstüne Kan vardı göğsünün üstünde Alnını toprağa koydu Toprak kan oldu Tuttu toprağı Kırk günlükken tuttuğu gibi Yattı toprağa Kırk günlükken Yattığı gibi Mehmet Mehmet şehit oldu, Mehmet toprak oldu, Mehmet bayrağı kan kırmızısı oldu, aşığın dilinde türkü oldu. 250 bin Mehmet Çanakkale'de şehit oldu, toprak onların sayesinde bize vatan oldu, toprak onların sayesinde bize vatan oldu.